Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 2023 tayfa için hazırlamış olduğumuz TYT Matematik Kampı'na bugün itibariyle bu kanalda başlıyoruz arkadaşlarım. Her düzey öğrencinin dinleyebileceği, her düzey öğrencinin anlayabileceği tarzda bir matematik kampı olacak. Kolaydan zora doğru sıralanmış konu anlatım örnekleri artı bir de bunun yanına bir testte mutlaka ama mutlaka en az bir testte desteklediğim bir konu anlatım serisi olacak arkadaşlarım. Kamp kitabımızı biliyorsunuz kamp kitabımız arkadaşlarım. SML Hoca Matematik Video Ders Kitabı. Arkadaşlarım bu kitapta bugün neleri işleyeceğimizi öncelikle söyleyeceğim. İkinci olarak da sevgili arkadaşlarım şuradan kampı ilerletebilirsiniz. Örnek veriyorum bugün birinci haftadayız ve temel kavramlardayız. Temel kavramların bugün konusunu işlediğin. Testini çözdün, verilen ödevleri de yapınca buraya da tik atıyorsun ve bu hafta bitiminde benim sana yayınladığım rehberlik ve ödev videosunu da izledikten sonra buraya da tik atmayı unutmuyorsun. Burayı adam akıllı bir şekilde dolduracaksın. Öncelikle onu söyleyeyim ve temel kavramlar 8. sayfada demiştik. 8. sayfadan başlıyoruz arkadaşlarım Bugün buraları güzel bir şekilde dolduracağız arkadaşlar Bunları doldurduktan sonra da sorularımızı çözeceğiz Ve bakalım kaçıncı sayfa 13. sayfaya kadar gideceğiz sevgili arkadaşlarım Bugün sizlerle beraber KAM kitabımızda Evet dilerseniz ben çok heyecanlıyım size ders anlatmak için Dilerseniz arkadaşlarım konumuza başlayabiliriz Hadi bakalım hadi bismillah Evet kampımızın kitabımızın ilk konu anlatım kısmı bu şekilde başlıyor. Temel kavramlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlarım matematikte temel kavramları öncelikle anlayabilmek için rakam nedir, sayı nedir, hangi sayı çeşitleri var bu sayıları sınıflandırmayı çok iyi ama çok iyi anlamamız gerekiyor. Biz de bu yüzden bu konuyla başlıyoruz sevgili gençler. Şimdi rakam dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Rakam dediğimiz şey arkadaşlar biliyorsunuz ki her dilin bir alfabesi var o olmadan olmuyor yani e, Türkçe dili biliyorsunuz ki arkadaşlarım Türkçe konuşurken neler kullanıyoruz cümleler kuruyoruz değil mi bu cümleleri kelimelerden oluşturuyoruz peki bu kelimeleri nelerden oluşturuyoruz Tabii ki bazı seslerden oluşturuyoruz değil mi? İşte biz o ses dediğimiz olaylara harf diyorduk biliyorsunuz. E şimdi matematikte de arkadaşlarım matematik matematiği bir dil olarak kabul edecek olursak matematikte arkadaşlarım bir alfabesi var. Ve bu alfabe ilk bulunan alfabelerden bir tanesi de sevgili arkadaşlarım rakam diyeceğiz. Matematiğin daha çok alfabesi ortaya çıkmış. Biz buna e, şimdilik arkadaşlarım rakamları göstereceğiz. Bunları göstererek başlayacağız. Rakam dediğimiz şey sevgili arkadaşlarım Sayıları oluştururken Sen de buraya yazıyorsun benle beraber Sayıları oluşturmak için Oluşturmak için Gerekli olan Gerekli olan Nelerdir arkadaşlarım? Sembollerdir Aynen bu şekilde sen de benle beraber yazıyorsun Peki bu semboller neler arkadaşlarım? Rakamları oluşturacak olursak Sıfır Sıfırdan başlıyor rakamlar Bir 2 3 nokta nokta nokta kaça kadar 9'a kadar Şimdi sıfırdan 9'a kadar olan ve birer birer artan sayılara biz ne diyormuşuz rakam Peki kaç tane rakam var arkadaşlarım 10 tane rakam mevcut Tamam rakam dendiğiniz zaman bunu anlayacaksınız Aklınızda da bulunsun hani böyle e, televizyonlarda falan çok kullanılır Hani mesela bir ihaleye girmişlerdir ne kadar hangi rakamı teklif ettiler diye sorarlar böyle 123 milyar dolar falan yani. 123 milyar dolar dediğimiz şey dolar koyunduğu için zaten sonuna o bir sayı değildir bu bir 123 milyar bir sayıdır rakam değildir yani tamamen falso cümleler arkadaşlarım siz bunlara dikkat ediyorsunuz bundan sonra böyle bir şey duyarsanız hemen o kişiyi uyarın. O bir rakam değil. O bir sayı rakam değil. O bir sayıdır deyin. Bakın böylelikle sayıyı da belirlemiş olduk sevgili gençler. Sayı dediğimiz şey ne peki? Sayı da sevgili arkadaşlarım rakamların bir araya getirerek oluşturduğu ifadelerdir. Peki bazı sayılar hocam onlar mesela pi sayısı örnek veriyorum. Bu da bir sayı ama bu rakamlardan oluşmamış. Hayır efendim. O da bu sayılardan oluşmuş. Çünkü biz pi sayısına ne diyoruz? 3,14 diyoruz. Bakın yine bu sayılardan oluşuyor. O halde biz ne diyeceğiz? Rakamlar kullanılarak rakamlar kullanılarak kullanılarak elde edilen elde edilen ifadelerdir diyeceğiz. Şimdi şimdi şimdi gençler. Bakın sadece rakamları da kullanmıyoruz. Örnek veriyorum. 2,3 bakın bu bir sayıdır. Bu bir sayıdır. Arada virgül de kullanılmış ama yine rakamları kullanıyoruz. Bu bir sayıdır. Peki 0 bir sayıdır. Bakın 2 de bir sayıdır. Aynı zamanda 0 ve 2 yukarıda rakam da biliyorsunuz. E demek ki her rakam bir sayı oluyormuş pekala güzel ee, daha sonrasında iki tane rakamı yan yana getirdim bakın 23 bu da bir sayıdır örnek veriyorum arkadaşlarım 1 bölü 3 bakın bu da bir sayıdır eksi 5 bu da bir sayıdır demek ki farklı sembollerde kullanabiliyormuşuz biz bu sayılar oluştururken örnek veriyorum virgül gibi veyahut kesir çizgisi gibi veya arkadaşlarım o sayının başına bir rakamın başına veya herhangi bir sayının başına eksi işareti koyarak veyahut arkadaşlar bakın kök 7 bakın bu da bir sayıydı doğru mu? Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım rakamları mutlaka kullanıyoruz gördüğünüz üzere rakamları kullanaraktan bir şeyler ifade ediyoruz. o ifadeleri de sayı diyoruz arkadaşlar. Tamam Bu arada unutmayın sayının hemen altına da parantez içerisinde o halde her rakam her rakam bir sayıdır diye de not alın gençler. Tamam. Şimdi sayıların sınıflandırılması. Biz bu sayıları sınıflandıracağız sınıflandırmaya ne kadar ihtiyaç var? Çok ihtiyacımız var. Çünkü sevgili arkadaşlarım, bazı belirgin ve kendine ait özellikler barındırıyor bazı sayılar. Yani bazı sayılar var, bunlar sadece o sayılarda olan özellikleri barındırıyor. Dolayısıyla bu sayıları daha da anlamlandırabilmek için, matematiği güzel gruplayabilmek için bizim bu sınıflandırmaya ihtiyacımız var. Doğal sayılar, sembolü N harfi. Normal, düptüz N harfi de değil, böyle, böyle bir N harfi değil. Aslına bakarsanız şu şekilde bir N harfi. Burada da arkadaşlarım gördüğünüz üzere e, daktilo baskısında e, bu şekilde bir N harfi var. Süslü N diyebiliriz biz buna. Üniversitede öyle diyorduk. Süslü N, süslü Z, süslü Q. Bu şekilde ifade ediyoruz. Süslü N ile gösteriyoruz. Bunların bir küme olduğunu söylüyoruz. Bakın isminde de var. Doğal sayılar kümesi diyoruz. Peki bu küme, şu şekilde küme parantezimizi açtık. İlk elemanı nedir? En küçük elemanı nedir diyelim. İlk olmasında en küçük elemanı nedir? En küçük elemanı sıfırdır. Daha sonrasında bir, daha sonrasında iki, daha sonrasında üç, dört, beş diye devam eder arkadaşlarım. Ve kaç tane elemanı vardır diye soracak olursak. Sonsuz adet, sonsuz adet elemanı vardır diyeceksiniz. Elemanı vardır. Şimdi sonsuza gider... Tarzında bir ifade aslına bakarsanız matematiksel olarak yanlış olacaktır. Çünkü gidilen yer bilinmediği için hani sonsuzluk dediğimiz şey bilinmeyen bir şey. Dolayısıyla sonsuza gidemeyiz. E, sonsuza gider demektense sonsuz adet elemanı vardır diyebiliriz. Ama tabi e, dilimize pelesenki olmuş mu denilir buna. E, çoğumuz kullanırız. Sıfırdan başlar sonsuza kadar gider diye ama sonsuza kadar gider muhabbeti yanlış bir muhabbet olacaktır. Sonsuz tane elemanı vardır. Doğal sayılar kümesi arkadaşlarım Bunu şu şekilde de ifade edebilirsiniz En küçük elemanı sıfırdır En küçük Elemanı Sıfırdır Daha sonrasında sıfırın Bir ardılı da Bir ardılı da Yine doğal sayıdır Doğal sayıdır Bir ardılı ne demek arkadaşlarım Sıfırın bir fazlası doğal sayı olacak Ve birinde bir ardılı Doğal sayı o halde İkinin de bir ardılı doğal sayı şeklinde gidilirse K bir doğal sayıysa Bakın K diye bir doğal sayı seçiyorum K diye bir doğal sayı seçtik Bu K doğal sayısının da arkadaşlarım Yine bir fazlası o halde Yine bir doğal sayı olmak zorunda Bu yöntemi de daha sonralarda değineceğiz Tümevarım metoduyla Kaç tane doğal sayı olduğunu Ve her sayının bir tane doğal sayı belirledikten sonra Bunun bir fazlasının daima doğal sayı olduğunu Belirttikten sonra Artık şu Noktaya varıyoruz ki Demek ki sonsuz tane doğal sayımızda vardır diye biliyormuşuz. Unutmayın arkadaşlarım doğal sayıların sembolü de Ne demiştik Bunu da unutmuyorsunuz bu ne nereden geliyor Naturalden geliyor Sevgili arkadaşlarım doğaldan geliyor Evet tam sayılar kümesi Diyoruz Tam sayılar kümesi de z ile gösteriyor arkadaşlarım Tam sayılar kümesine neden ihtiyaç duyulmuş Tam sayılara neden ihtiyaç duyulmuş Şimdi şöyle ki ee, yukarıda gösterdiğimiz doğal sayı dediğimiz kavram şunlar Gördüğünüz üzere sıfır harici hep pozitif değil mi sıfır harici hep pozitif Ve doğal sayıları sevgili arkadaşlarım gündelik hayatta normal yaşantımızda doğada Biz bunları sayılarını bu cisimlerin bu varlıkların bu materyallerin sayılarını belirlemek için doğal sayılarla eşleştirmemiz gerekiyor hiç olmayan bir şeye sıfır tane deriz. Bir şeyden arkadaşlarım şu şekilde biricik adette varsa biz buna ne deriz? Bir tane kalem deriz değil mi? Eşleştiriyoruz. Veyahut arkadaşlarım eğer bizim elimizde iki tane kalem varsa iki tane kalem varsa ve deriz ki bir iki tane kalem var. Senin bu kalemleri saymaya nereden saymaya başladığının hiçbir önemi yoktur. Buradan başlasan bir iki tane kalem vardır diyebiliriz. Ve arkadaşlarım, doğal sayılar doğadaki elemanlarla birebir eşleştirilebildiği için bunların sayarken biz birebir eşleştirebildiğimiz için ihtiyaç duymuşuz duymuşuz. Peki tam sayılar, şimdi bunu düşünelim. Bir insan tam sayı deyince aklınıza mutlaka ama mutlaka negatif sayılar gelsin. Buraya yazın. Tam sayı dendiği zaman aklına negatifler gelecek aklına. Aklına negatiflik gelsin tam sayı dendiği zaman. Tamam? Şimdi ele alalım tam sayıları. Ee, Z ile gösterilir demiştik. Negatiflik aklımıza gelecekti. Ve biz buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Neden negatif sayılara ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü arkadaşlarım şöyle ki örnek veriyorum. Bir kredi kartımız var. Kredi kartında bile eğer ki kredi kartına borcumuz varsa o kredi kartını ATM'ye taktığımız zaman bizim bakiyemiz eksi görünür. İşte alacak verecek davalarından ihtiyaç duyulmuş olabilir. Veyahut sevgili gençler az önceki bahsettiğim gibi eğer ki benim cebimde tamamı bana ait bir 200 lira varsa ben derim ki benim 200 liram var. Benim taş gibi sapa sağlam 200 liram var ve kimseye de borcum yok. Ama benim cebimde hiç para yoksa ve üstüne üstlük bir de Ahmet'e 200 lira borcum varsa benim cebimdeki para Param olmamasına rağmen bir başkasına da borcum var. O halde benim hesap durumum nedir sevgili gençler? 200 lira vereceğim var. Şimdi 200 lira alacağım var 200 lira vereceğim var. İşte bunu Türkçe'de veya farklı dillerde sözel olarak kullanmak çok basit ama matematiksel olarak pek de gösterilemiyor. Buna karşılık biz 200 lira alacağı artı 200 diyorsak 200 lira vereceği ise eksi 200 demek zorundayız. Demek ki arkadaşlarım parasal nedenlerden kaynaklı negatif sayılara, negatif tam sayılara ihtiyaç duyulmuş olabilir. Peki bu negatif tam sayılar, tam sayılar nedir sevgili arkadaşlarım? Hemen gösterelim. Eksi sonsuzdan gelir cümlesi de yanlış olacaktır. Sonsuz tanedir. İçlerinde arkadaşlarım tabii ki sıfırda var ama sıfırdan öncesi de var. Eksi 6, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 diye gelir. Eksi 2, eksi 1. Tabii ki sıfıra uğrayacaktır. 1, 2, 3 diye devam eder. Ve sevgili arkadaşlarım yine sonsuz tanedir. Her sayının bir, öncesi, bir önceki sayı ve bir sonraki sayı mutlaka tam sayıdır. Dolayısıyla tam sayılarda sonsuz tanedir diyeceğiz. Biz bu tam sayıların şuradaki kısmına bakın arkadaşlarım. Negatif tam sayılar diyeceğiz. Negatif tam sayılar Sağ taraftaki kısmına ise bunları simetriğine, bunların simetriğine pozitif tam sayılar diyeceğiz. Tamam. Şimdi gençler bunlardan da bahsettikten sonra e bu sıfırı hiçbir kefeye koymadık. Sıfır arkadaşlarım nötr de demiyorsunuz buna. Tamam. Sıfırın işareti yok diyeceksiniz. İşareti yok. Negatif tam sayıların önlerinde mutlaka bir eksi vardır. Pozitif tam sayıların önlerinde artı olmasa da sembollerin zaten pozitif olduğunu bileceksin. Peki şimdi biz tam sayılar kümesini oluşturmak istersek bu negatif tam sayılar kısmına yani şu kısma sevgili arkadaşlarım yine Z ile ifade edelim. Fakat bu Z'yi tabii ki şu şekilde gösterelim. Bakın Z eksi. Tamam? Ve aynı şekilde sağ taraftaki pozitif tam sayıları da arkadaşlarım yine Z ile ifade edelim. Z Artı olacak. Sıfır bakın işareti yok dedik. Peki o zaman ben tam sayıları oluşturmak isteyeyim. Negatif tam sayılar ile pozitif tam sayıları birleştiriyorum. Bakın şu kümelerden hatırlayın. Birleşim işareti değil mi? Birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra birleştirmediğim ne kaldı? Tabii ki arkadaşlarım sıfır kaldı. Sıfırı da birleştirirsem eğer ben tüm tam sayıları sevgili gençler... Bulmuş olurum elimde artık benim tüm tam sayılar vardır diyebilirim Evet gençler bir sonraki sayı kümemize geçiş yapabiliriz bir sonraki sayı kümemiz rasyonel sayılar Şimdi arkadaşlar rasyonel aslına bakarsanız ee, gerçekçi de diyebiliriz biz buna rasyonel yani Böyle akımlar falan da vardı ya rasyonalizm yani biraz gerçekçi oluyor Bazen böyle dizilerde filmlerde gündelik Hatta çok fazla kullanılmaz ama kullanamayız ama e, bilmiyorum neden kullanmıyoruz ama dizilerde filmlerde falan görürsünüz derler ki böyle e, rasyonel düşünce yapısı veya derler ki biraz konuştuklarında rasyonel olur musun diye böyle e, cümleler olur rasyonel biraz gerçekçi olur musun anlamına geliyor. O zaman rasyonel sayılar gerçekçi sayılar mı? Peki gerçekçi sayılarsa biz burada neden reel sayılar? Yani bir diğer ismiyle gerçek sayılar diye bir başlık attık. Şimdi bunu da düşünelim. Şimdi gençler rasyonel sayı dediğimiz olay gerçekçi de dememizin sebebi. Aslına bakarsanız şuraya bir öğrenci tanımı da ekleyebiliriz. Buraya bir öğrenci tanımı ekleyelim. Tanımımız şu olsun sayı doğrusu üzerinde sayı doğrusu üzerinde sayı doğrusunda diyelim. Yerleri yerleri kesin olarak kesin olarak gösterilebilen sayılardır. gösterilebilen sayılardır. Pekala. Eyvallah. Rasyonel sayıları da sevgili arkadaşlarım ikinci tanımı için şöyle gösterelim. Tamam yazdım. Tanım olacak. İkinci bir tanım yapalım. İkinci bir tanım yaparken önceki sevgili arkadaşlarım kesiri tanımlayalım. Kesir ne demektir? Önce buna bakalım. Bir de lütfen sizden ricam şuraya parantez içine not alın. Rasyonel sayılar dediğimiz zaman aklımıza kesirler gelsin. Tamam kesirli sayılar gelsin. Unutmayın. Kesirler yazmayın. Kesirli sayılar yazın siz oraya. Tamam. Şimdi kesrin tanımını yapalım. Bir önceki sayı kümemiz neydi? Tam sayılardı değil mi? O zaman şöyle diyoruz. A ve B tam sayılar olsun. Ve B sıfırdan farklı olsun. A bölü B'ye biz kesir diyoruz arkadaşlarım. Şu an kesir tanımladık. Daha sonrasında da kesirlerin oluşturduğu küme ile kesirlerin oluşturduğu küme ile tam sayılar kümesini Z'yi birleştirecek olursan bakın rasyonel sayılar kümesi hangi harfle gösteriliyormuş? Q ile. O halde diyorum ki bize rasyonel sayılar kümesini verecektir bu birleşim işlemi kesirlerle tam sayıları birleştirirsek tam sayıları e, rasyonel sayıları özür dilerim elde ederiz sevgili arkadaşlar. güzel bir tanım oldu iki tanım da güzel oldu şimdi rasyonel sayılar kümesini o zaman nasıl ele alacağız şu şekilde yazabilirsiniz kesirler kümesi birleşim tam sayılar kümesi olarak yazabilirsiniz rasyonel sayıları Pekala, şimdi biz burada aslında güzel bir tanım da yapmıştık, öğrenci tanımı. Kolaya kaçan bir tanım ama bence efsane bir tanım. Sayı doğrusunda yerleri kesin olarak gösterilebilen sayılar. Peki gösterilebilen sayılar diyoruz, bunlara bazı örnekler verelim. Ee, 1 bölü 2 gibi mesela. 1 bölü 2'nin yerini net olarak gösterebiliriz. 1 bölü 3'ün yerini net olarak gösterebiliriz. Veyahut sevgili arkadaşlarım 2 bölü 3 gösterebiliriz. Veyahut 1-5-5. Eksi 1 bölü 2. Eksi 8 bölü 5. Bunların her birinin yerlerini kesin olarak gösterebiliriz sevgili gençler. Örnek veriyorum. 1 bölü 3'ü nasıl göstereceğiz hocam? Hemen bir tane sayı doğrusu çizersin. Bu sayı doğrusunun üzerinde tabii herkesin yaptığı gibi ilk sıfırı gösterirsin. Hemen bir tane 1 çizersin. Belki senin birin buradadır ama ilk çizdiğinde ben biri farklı bir yere çizmişimdir ama o senin ölçeğine bağlı. Senin belirleyeceğin ölçeğe bağlı. 1 bölü 3'ü nasıl gösterebiliriz? Sıfırla 1 aralığını 3 eşit parçaya bölersiniz. Böldükten sonra 1 bölü 3 diyor ya. Bir birim sağa doğru hareket edersiniz. İşte bakın burası 1 3'ün ta kendisidir sevgili gençler. Anlaştık? Demek ki net olarak gösterebiliyoruz. 1 bölü 3 rasyonel sayıdır diyebiliriz. Peki irrasyonel sayı? Şimdi hani böyle eski dilimizde de vardı ya hani Osmanlıcada falan. Hoş kelimesinin mesela hoş kelimesi ne anlama gelir? İşte göze güz, güzel görünen, güzel olan, güzel görünen hoştur, değil mi? Peki bunun zıt anlamlısı neydi? Veya Osmanlıcada falan böyle bir kelimenin zıt anlamlısını oluşturabilmek için başına bir ön ek geliyor bizde de. Na hoş diyoruz, değil mi? Na hoş nedir? Hoş olmayan. Yani zıttı. Demek ki sevgili gençler, buradaki ir harfi var ya ir Rasyonelin başına gelmiş ve rasyonel olmayan anlamını taşıyor Hemen yazabilirsiniz Rasyonel olmayan Tamam mı? Peki güzel eyvallah rasyonel olmayan diyoruz Şimdi o zaman sen yukarıdaki tanıma göre bir tanım daha yapabilirsin Bizim buradaki tanımımız neydi? Sayı doğrusunda yerleri kesin olarak gösterilebilen sayılardı O zaman irrasyonel sayılar nedir? Sayı doğrusunda yerleri kesin olarak gösterilemeyen sayılar Peki var mı öyle sayılar ya? Mesela hemen aklımıza ne geliyor? O sayının varlığını biliyoruz ama yerini tam olarak bilmediğimiz. Ne var? Pi sayısı var değil mi? Pi sayısı az önce de gösterirken şöyle bir işaret kullanmıştım. Bakın burada. Hemen görünüyor şurada. Pi sayısı. Bakın şurada şöyle bir işaret var. Ne demek bu? Yaklaşık olarak demek. Niye? Net değerini bilmiyoruz çünkü. 3,14 diye gidiyor. Güneş Rekorlar kitabına falan giren bazı mevzular vardı hatta bu virgülden sonraki bilmem kaçıncı basamağına hesaplayarak girmişler ama daha devam ediyor. O sayı bitmez arkadaşlar matematiğe aykırı bir kere bulunamaz yani son basamağı. Peki başka E sayısı var mesela Euler sabit ediyoruz. Yaklaşık olarak 2 virgül 71'dir bak ona da yaklaşık olarak diyoruz. Tamam e, bu sayılar gibi sayılar sevgili arkadaşlarım irrasyonel sayılardır. Başka irrasyonel sayı var mı hemen yazabilirsiniz. Kök dışına, kök dışına çıkamayan sayılar. Kök dışına çıkamayan sayılar. Peki nedir arkadaşlarım bu kök dışına çıkamayan sayılar? Örnek veriyorum hemen. Mesela kök 2 sayısı. Kök 2 sayısı, irrasyonel bir sayıdır. Sayı doğrusu üzerinde geometriyi kullanmadan gösteremeyiz. Tamam? Geometriyi kullanmadan kastımızda daha sonrasında bahsederiz. Örnek veriyorum kök 5 sayısı. Veyahut bunun eksilisi eksi kök 2 Ha bir de şu hocam şunu söylemişken Pi sayısı irrasyoneldi hani Evet peki Eksi pi sayısı irrasyonel mi? Peki o zaman şöyle düşünelim ben sana şöyle bir soru sorayım Pi sayısının sayı doğrusu üzerinde Yerini net olarak gösterebilir misin? Hayır Ki bu yüzden irrasyonel zaten Peki ben bir sayının sayı doğrusu üzerinde Eksilisinin yerini Göstermek için ne yaparım? Mesela sıfır şurası 2 burasıysa eksi 2 nerededir? Bunun bu kadar daha simetriğini alırsan karşı tarafına e, sıfırın karşı tarafına eksi ikinin yerini bulursun. Peki pi buradaysa eksi pi nerededir? O da buradadır. Fakat pi'nin net olarak yerini gösteremediğimiz için eksi pi'nin de yerini net olarak tabii ki gösteremeyiz. Anlaştık mı? Neymiş kök dışına çıkamayanlar bir de sevgili arkadaşlarım pi sayısı gibi e sayısı gibi bazı özel durumlar bizim için irrasyonel sayılarmış. Ve irrasyonel sayıları da Q üzeri eksi e, Q üzeri ile gösterebiliriz. Şu şekilde Q'nun tümleyeni anlamını taşır. Yani rasyonelin dışında kalanlar anlamını taşır. Veya u bazen özel olarak I ile gösterebiliriz sevgili arkadaşlarım. İkisi de bizim için irrasyonel sayılardır unutmayınız. Peki, reel sayılar kümesi. Reel sayılar kümesi ne? Gerçek sayılar veya son zamanlarda sıkça ÖSYM tarafından da kullanıldığı şekilde gerçel sayılar. Bunların arkadaşlarım sembolü R ile gösteriliyor. Reel sayıların. Ve bu reel sayıların çok ama çok basit bir tanımı var. Bakın unutmayın. Unutmayın. Şunu şurada net bir şekilde size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Biz önce neyi tanımladık burada? Şurada doğal sayılar kümesini gösterdik. Doğal sayılar kümesi zaten bakın tam sayıların içerisinde vardı. Yani önce tam sayı doğal sayılar bulunuyor. Daha sonrasında doğal sayıların üzerine bir ekleme yapılarak tam sayılar bulunuyor. Daha sonra sağ üst tarafa bakacak olursanız yazınız kısımda ne demiştik biz burada? Tam sayıların üzerine kesirleri de ekleyip tam sayıların üzerine kesirleri de ekleyip biz rasyonel sayılar kümesini bulduk. Rasyonel sayılar kümesine daha fazla sayı ekleyemeyince ama farklı sayılarında olduğu bilindiğine göre demişler o zaman bu sayılar rasyonel değil. O halde nasıl sayılardır? İrrasyonel sayılardır. E demişler ki e biz sayı doğrusu üzerinde gösterilebilen tüm sayıları bulduk. Gösterilemeyenleri de biliyoruz. O zaman bu sayıların her biri bizim için tek bir sayı kümesine aittir diyoruz. İşte o da reel sayılar kümesi. Yani sevgili gençler, ben rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesini birleştirdiğim takdirde karşıma ne çıkıyormuş? Reel sayılar çıkıyormuş. İşte reel sayılar Tüm sayı kümelerini kapsar diyoruz ya aslında kapsamıyor onu da göstereceğiz. Tüm sayı kümelerini kapsar diyorduk yani eğitim okulda falan. İşte sevgili arkadaşlarım bu yüzden kapsıyor. Sayı doğrusunun ta kendisidir reel sayılar. Reel sayı dediğimiz zaman aklımıza bundan sonra ne gelsin o zaman şu gelsin parantez içine yazın sayı doğrusundaki sayıların hepsi sayı doğrusunda sayı doğrusunun tamamı diyelim aynen bu şekilde yazın sayı doğrusunun tamamı yazın arkadaşlar Tamam Pekala Yalnız orada kesme işaretini yanlış kullandım sanırım değil mi? heceden kesmem gerekiyordu sayı doğrusunun Hatta ben şunu da sileyim oraya tamamı yazalım sayı doğrusunun tamamıdır arkadaşlarım reel sayılar kümesi güzel sayı doğrusu şuysa işte bunun tamamı bize reel sayıları veriyor yazabilirsiniz Sizde aynen bu şekilde. Peki alt kısımda bir not var. Şimdi o notu doldurmamız gerekiyor beraberce. Peki bu notu nasıl dolduracağız arkadaşlarım? Şu şekilde. Kocaman bir küme çiziyorsunuz. Tamam? Bu kocaman küme sevgili arkadaşlarım sizin reel sayılar kümeniz. Şu şekilde reel sayılar dedik. Peki hala bu kümeyi ikiye ayırıyorsunuz. Şu şekilde ikiye ayırdınız arkadaşlarım. Bu kümenin herhangi bir tarafına sol tarafına örnek veriyorum şu kısma rasyonel sayılar kümesi diyeceksiniz. Sağ tarafına ise irrasyonel sayılar kümesi diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların herhangi bir ortak noktası yok. Rasyonel olan irrasyonel değildir. İrrasyonel olan rasyonel olamaz. Peki şimdiye kadar gördüğümüz tam sayılar rasyonel sayıların içinde miydi? Tabii ki içindeydi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım buraya bir küme daha çiziyorsunuz. İşte bu kümenin ismi de tam sayılar oluyor. Yani Z oluyor. Tam sayıların içerisinde de sevgili arkadaşlarım bakın şu da sarıyla işaretlediğimiz yer şu kısım. Neydi bunlar? Doğal sayılar. Demek ki bunlar tam, sayı, tam sayıların içerisinde. O halde ben buraya ne yazacağım? Doğal sayılar yazacağım sevgili arkadaşlar. Tabii bir de ekstradan şöyle bir sayı kümesi yani sayı kümesi sıfatı kazanmasa da daha matematikte bizim için <gülüyor> bir sayı kümesi olsun. Sayma sayıları. burada buraya ekleyebilirsiniz. Normal şartlar altında çok da nasıl diyeyim gerekli değil ama buraya da ekleyebilirsiniz. Sayma sayıları diye boş bir kısma yüksek ihtimal sizin şurada da boş yer kalacaktır. Buraya da ekleyebilirsiniz. Sayma sayıları da hemen aklınıza şuradan gelsin. Örnek veriyorum saklambaç oynuyoruz Orada bir sayman gerekiyor değil mi? Ya da saklanmaçtan daha iyi bir örnek verebiliriz. Masanın üzerindeki kalemleri sayacaksın. Masanın üzerindeki kalemleri sayarken sen hangi sayıdan başlarsın? Sıfırdan başlamazsın değil mi? Birden başlarsın. Bir insan herhangi bir şeyi sayarken birden başlar. Hocam 2, 4, 6, 8 diye başlıyorsam saymaya diye bana bir şey söyleme. Oh, yani o biraz işin, işe yan yatmaktır, çamura yatmaktır. O değil. Sayma sayıları dediğimiz şey birden başlıyormuş demek ki. Ne diyeceğiz arkadaşlar birden başlıyoruz 2 3 nokta nokta nokta diye devam ediyoruz. Yine kaç tanedir bir insan kaça kadar sayabilir sonsuza kadar sayabilir değil mi? Dolayısıyla sayma sayıları da birden başlıyor ve sonsuz tanedir birer birer artar ve sonsuz tanedir diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi arkadaşlarım şöyle sayfamıza uzaktan bir bakalım. Sadece ama sadece sayı kümelerini ele aldık ve sayı kümelerini ele aldığımızda Böyle güzel de bir görüntü karşımıza çıkmış oldu. Gerçekten dolu dolu işleyeceğimizi söylemiştim bense dersleri. Ve dolu dolu ilk sayfamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gerçekten e, güzeldi şimdiye kadar ders benim için. Evet bir diğer sayfamıza geçeceğiz şimdi. Dört işlemin özellikleri. Dört işlemin özellikleri nelerdir? Arkadaşlarım dört işlem biliyorsunuz toplama çıkarma çarpma ve bölme. Bu dört ana işlemden bahsediyoruz. Dört işlemin dışında başka işlem yok mu matematikte. Envai çeşit işlem var. Ama dört işlem dediğimiz şey temel işlemlerdir. Bunu da sakın unutmuyorsunuz. Pekala değişme özelliği. Dört işlemin değişme özelliği var mıdır? Vardır. Bizim işlemimiz burada artı, eksi, çarpma ve bölmedir. Arta eksi çarpı bölü toplama çıkarma çarpma bölme bu toplama çıkarma ve çarpma bölmelerde sevgili arkadaşlarım toplama işleminin toplama işleminin değişme özelliği vardır diyoruz yani bu ne demek oluyor şu arkadaşlarım sen a ile b sayısını topluyorsan aslına bakarsan b ile a sayısını toplasan aynı sonucu elde edersin şimdi gençler Burada 4 işlemin özelliği dedik toplama çıkarma çarpma bölme dedik ya İşte burada bir virgül koymak gerekiyor Aslına bakarsanız 4 işlemin özelliklerinde 4 ana işlemde diyemiyoruz Aslında bizim 2 tane ana işlemimiz var Bir tanesi toplama ötekine de çarpma diyebiliriz e hocam bölme ile çıkarma nereye gitti Şimdi bölme ile çıkarma için işler şöyle Örnek veriyorum sen 5'ten 3'ü çıkarıyorsun ya Aslında 5'ten 3'ü çıkarmıyorsun 5'ten yani 3'ü çıkardık 2 diyorsun ya 5 5'e sen aslında 3 ekliyorsun Böylelikle artıyla eksinin çarpımından Eksi gelme muhabbeti var ya O 5 eksi 3'e dönüşüyor ve 5 ile eksi 3'ü toplayınca 2 buluyorsun Yani sen burada çıkarma için Çıkarma işlemi için buradaki özellikleri e, Saymana gerek yok Zaten hepsi toplama işleminin özellikleridir Diyebiliriz pekala Değişme özelliği toplama için vardır çarpma işlemi için de vardır. Sen A ile B'yi çarp çarpıyorsun demek. Aslına bakarsan B ile A'yı çarpıyorsun demektir. Ama şöyle bir durum söz konusu değil. A'yı B'ye böldün. E B'yi A'ya bölersem aynı şey gelir diyemezsin bak. Bölme işlemi için bunu yapamıyorsun. Veya A'dan B'yi çıkardın. E bu B'den A'yı çıkarmakla aynı şeydir. Bunu da diyemez. Bu her zaman sağlamaz arkadaşlar. Değişme özelliği hangi işlemler için geçerliymiş? Toplama ve çarpma işlemleri için geçerliymiş. Peki birleşme özelliği hocam? Yine toplama ve çarpma işlemleri için geçerlidir. Birleşme özelliği nedir? Şudur. A artı B artı C. Şu şekilde gösterelim. Burada ne diyoruz? Önce parantez içini yapacaksın. B ile C'yi toplayıp sonra üzerine A'yı ekleyeceksin ya. Hiç fark etmez. Önce A ile B'yi toplayıp üzerine C'yi eklesen de hiçbir şey değişmeyecektir. Dolayısıyla bakın A artı B artı C'de B artı C birleşmişti. Aynı şekilde A artı B'yi birleştirdim ve daha sonra C'yi ekledim hiçbir şey değişmedi. Aynı şey çarpma işlemi için de geçerli. A çarpı B çarpı C eşittir. A çarpı B çarpı C'dir. Ya da istiyorsan sen burada değişme özelliğinde yukarıdaki değişme özelliğini de kullanarak önce A ile C'yi çarpıp daha sonrasında B'yi ekleyebilirsin bunların yanına. Yine çıkarma ve bölme işlemleri için geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Dağılma özelliği. Dağılma özelliği nedir arkadaşlar şudur. Çarpma işleminin ve aynı zamanda bölme işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği mevcuttur. Yani A çarpı B artı veya eksi C eşittir nedir arkadaşlar? Bakın içeri dağıtıyorsunuz A'yı. A çarpı B, A çarpı B. Aradaki neyse artı ise artı, eksi ise eksi. Daha sonrasında a çarpı c diyorsunuz. Anlaştık? Aynı şekilde bölme işleminin de özelliği vardır. Toplama ve çıkarma işlemlerini üzerine ve biz buna aslına bakarsanız soldan dağılma özelliği diyoruz. Soldan dağılma özelliği. Bir de ne var? Sağdan dağılma özelliği var. Onu da hemen gösterelim. B artı veya eksi c. Çarpı A dersiniz, bu A hiç fark etmez. Yönü fark etmiyor. Yine buraya da dağılabilir arkadaşlar. Yani yine A çarpı B artı veya eksi A çarpı C diyebilirsiniz sevgili gençler. Evet. Devam edelim. Etkisiz eleman. Etkisiz elemanlar sevgili arkadaşlarım. Toplama ve çarpma işlemlerinin biliyorsunuz etkisiz elemanları vardır. Bu etkisiz elemanın bir diğer ismi de birim elemandır. Birim elemandır. Birim elemanı diyelim. Tamam. Etkisiz eleman toplama işlemi için etkisiz eleman vardır. Nedir bu toplama işlemi için etkisiz eleman? Şudur. Örnek veriyorum sen A'ya bir şey ekledin. Tamam. Ve sonuç yine A çıkacak. Yani toplama bir, bir, A'yı bir işleme tabi tuttun ama sonuç yine A çıktı. Yani etkisi olmadı o işlemin. Peki o zaman A'ya ne eklersek A olur? Tabii ki sıfır. Demek ki toplama işleminin toplama işleminin Etkisizi, etkisizi ya da birimi tamam sıfırdır diyebiliriz. Toplamanın e, etkisiz elemanı sıfırdır. Şuraya toplamaya yazmışız toplama olacak. Toplama işleminin etkisiz elemanı yani birim elemanı sıfırdır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Peki çarpma işlemi için a ile neyi çarparsak yine a çıkar cevap. Tabii ki biri çarparsak demek ki a'nın e, çarpma işleminin etkisiz elemanı yazalım onu da. Çarpma işleminin etkisiz elemanı da neymiş? Birmiş diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi toplamanın etkisiz elemanı dedik sıfır. Çarpmanın etkisiz elemanı da bir dedik. Peki ters eleman ne? Ters eleman da sevgili gençler şudur. İyi dikkatli dinliyorsunuz. Şimdi toplamanın ters elemanı. Hani toplama işlemine göre tersi veya çarpma işlemine göre tersi diyoruz ya. İşte o detaylar bunlar arkadaşlar. Buralarda öğretiliyor. Tamam öyle... E, bu kısımlarda herkes anlatmaz bunları dikkatli bir şekilde dinlemeniz de fayda var. Ters eleman dediğimiz olay şu. Sen sen bir elemanı bir elemanı neyle toplarsan sonuç toplamanın toplama işleminin etkisiz elemanına eşit olur. Çarpma işlemi içinde sen bir A sayısını neyle çarparsan sonuç çarpma işleminin etkisiz elemanına yani 1'e eşit olur diye bir soruyorsun kendine tamam bak unutmuyorsun a'yı bir sayıyla toplayacağım sonuç 0'ı çıkacak peki o sayı hangi sayıdır? hocam tabii ki eksi a'dır simetriyle toplarsak sonuç 0 olur a'ya eksi a eklersem sonuç 0 demek ki a'nın toplama işlemine göre tersi eksi a'ymış arkadaşlar bu cepte a'nın çarpma işlemine göre tersi sen a'yı neyle çarparsan sonuç 1 olur. Tabii ki 1 bölü a ile çarparsan. Demek ki sevgili arkadaşlarım çarpma işlemine göre tersimiz neymiş? 1 bölü a'ymış diyeceğiz. İşte o ters elemanlar bu şekilde bulunuyor. Bakın tekrar ediyorum. Burası çok önemli. Çünkü ben bunu size 10 ders sonra farklı bir olayla öyle güzel bağlayacağım ki ağzınız açık kalacak. Burası çok önemli. Ters eleman neymiş arkadaşlarım? Nasıl buluyormuşuz bir işlemin tersini? Ben bir sayıyı neyle e, işlem, bir sayıyı bir işleme tabi tutacağım? Hangi sayıyla işleme tabi tutarsam o işlemin etkisiz elemanına eşit olur diyoruz. Toplamanın etkisiz elemanı neydi? 0. Tamam. Peki ben a'yı neyle toplarsam 0 olur? Eksi a'yla işte toplama işlemine göre A'nın tersini bulmuş oluyoruz. Çarpma işlemine çarpma işleminin etkisiz elemanı birdi. Ben A sayısını hangi sayıyla çarparsam sonuç etkisiz elemana eşit olur diyoruz. 1 bölü A. Bu şekilde tersini buluyoruz. Yutan eleman sevgili arkadaşlarım. Yutan eleman dediğimiz olay da şudur. Biz şöyle diyelim daha doğrusu 0 0 dediğimiz olay ben bu 0'ı Çarpma işleminde ne ile çarparsam çarpayım sonuç her zaman sıfırdır. Buraya a yazabiliriz. Sıfır sayısını ne ile çarparsak çarpalım sonuç sıfır mı? Tamam güzel o zaman çarpma işleminin bakın çarpmanın çarpmanın bir de nesi varmış? Yutan elemanı varmış. Yutan elemanı neymiş arkadaşlarım çarpma işleminin? Tabii ki sıfırmış diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Tamam pekala şimdi sağ üst tarafa geçtik. Bir motumuz var. Buradaki notu güzel bir şekilde dolduralım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. A sıfırdan farklıysa eğer sıfırdan farklı bir A sayısı için. Sıfırı A sayısına böldünüz. Mesela sıfırı 5'e böldünüz. Sıfırı 3'e böldünüz. Sıfırı 1'e böldünüz. Sıfırı 1453'e böldünüz. Hiç fark etmez. Sonuç daima ama daima sıfırdır. Buraya yazalım. Sonuç sıfırdır. Peki... Sıfırdan farklı olan bir sayıyı sıfıra bölerseniz, yani 3'ü sıfıra bölerseniz, 2'yi sıfıra bölerseniz, 5'i sıfıra bölerseniz sonuç ne çıkar? Sonuç arkadaşlarım tabii ki tanımsız olacaktır. Sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Ayrıca sıfır bölü sıfır demek, hocam paydası sıfır olduğu için tanımsız yazacağız değil mi? Demeyin arkadaşlar. Çünkü tanımsız falan yazmayacağız. Sıfır bölü sıfır ekstradan Belirsizdir arkadaşlar Tamam demek ki Burada iki tane birbirinden farklı kavram var Birisi tanımsızlık Öteki belirsizliktir Bu belirsizlik karşınıza nerede çıkacak AYT konularını işlerken Limit konusuna çıkacak arkadaşlar Tamam 0 bölü 0 belirsizliği diye de Bir başlık atacaksınız hatta Arkadaşlarım 0 bölü 0, şu Aklınızda şu şekilde Tutabilirsiniz neden belirsiz olduğuna dair Sıfırı bir sayıya böldüğümüz zaman sonuç sıfır çıkıyor. O zaman ben sıfırı bir sayıya böldüm. Sonucun sıfır olmasını beklerken payda sıfırsa sonuç tanımsız oluyordu. Payda sıfır o zaman bunun da sonucu tanımsız. Yani bunun sonucu sıfır mı tanımsız mı bilmediğimiz için sonuç ne diyoruz? Belirsizdir diyoruz. Aklınızda bu şekilde tutabilirsiniz. İşlemlerde öncelik. işlem önceliği. Matematikte işlemler uygulanırken gençler bazı işlemler daha önce yapılıyor. Bazı işlemler daha sonra uygulanıyor. Ve biz bu işlemin hangi sırada olduğunu aklımıza tutabilmek için 3 sıra var. İlk sırada arkadaşlarım neler yapılacak? Önce parantez işleri yapılacak. Önce parantez işleri. Tamam. Varsa üstü köklülerle de değinilecek. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım çarpma veya bölme. Çarpma veyahut bölme. Bunlardan hangisini önce yapmamız gerekiyor? Hangisi? Hangisi? Hangisi? ise onu yapacaksınız. Sol taraftan işleme başlıyoruz ya. İlk hangisini okuduysan onu yapacaksın. Çarpma mı bölme mi kafan karışıyorsa. En son toplama ve çıkarmaları yapıp sonucu buluyorsunuz. Anlaştık toplama çıkarmada zaten. Herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Şimdi aşağıda not kısmımız var. Bu not kısmına da arkadaşlarım sadece şunu yazıyorsunuz. Paranteze Paranteze inanılmaz derecede dikkat ediyorsunuz. Fazladan attığınız parantezler, gereksiz parantezler, yanlış işleme götürebilir sizi, yanlış sonuca götürebilir sizi. Veya atmayı unuttuğunuz veya gerek görmediğiniz parantezler yine sizi yanlış sonuçlara götürebilir. Dolayısıyla fazladan, fazladan veya eksik parantez atma diyoruz, tamam mı? Parantez atma ya da parantez koyma diyoruz fazladan veya gereksiz fazladan veya gereksiz derecede eksik parantezlerden kaçınıyorsun işlem neyse onu yapıyorsun bunu da sakın unutma evet birinci örneğimizle başlayalım arkadaşlar 6 artı 13 yani 13'ten biliyorsunuz değişme özelliği işledik az önce 13'ten 6'yı çıkar diyor aşağıda da 3 eksi 4 var yani sevgili gençler 4'ü başa koyarsanız bakın şuradaki 4'ü başa koyarsınız tabi Hani şeyde de e, Çıkarma işleminde değişme özelliği yoktur Demiştik Vallahi ne yapacağız Eksiyle eksiyi çarpacağız ve artı elde edeceğiz Yani 3 artı 4 diyeceğiz Üst taraf 13'ten 6'yı çıkardınız 7 Alt tarafta 3'e 4 eklediniz yine 7 7 bölü 7'den doğru cevaba 1 dersiniz Soru tekrar olmuş Kusura bakmayın örnek 1 ile Bakın şurada gördüğünüz örnek 5 Aynı sorular Bunun Bundan kaynaklı kusura bakmayın arkadaşlarım Eksi 3 artı 3 çarpı Eksi 3 bölü 1 artı eksi 3 demiş. Bakın Önce ne yapacağız dedik çarpmayı yapacağız şurada 3 kere eksi 3 ne yapar eksi 9 yapar o halde yukarıda bakın eksi 3'ümüz var bir de eksi 9'umuz var peki alt kısımda ne var 1 artı eksi 3 1'e eksi 3 eklerseniz eksi 2 gelecektir üst taraf eksi 12 alt taraf ise eksi 2 eksileri götürebilirsiniz sevgili gençler 12 iki bölü 2'den doğru cevabı 6 diyebiliriz alt alttaki sorudayız 3. örneğimiz önce sevgili arkadaşlarım bakın burada çarpmayı ve bölmeyi göreceksiniz Başlıyorum sol taraftan 5 artı 5 kere 5 25 yapar Eksiyi koydum 5 bölü 5 bir gelir Eksi bir de 5'imiz var Şimdi sol taraftan toplayarak çıkararak geliyorsunuz 5'e 25 eklediniz 30 Eksi 1 eksi 5 30'dan 1'i çıkardınız 29 eksi 5 29'dan 5'i çıkardınız doğru cevap ne olacak? 24 olacak sevgili gençler Doğru cevabımız buydu Devam ediyorum dördüncü örnekte bakın parantezin önemini inanılmaz derecede vurgulayan bir örnek Dikkatli dinliyorsunuz Önce ne yapmamız lazım parantez için yani burası 8 Bakın bu soruda da ikisini beraber çözerim önce 64'ü 2'ye böleceksiniz Ne yapar 32 Çarpı 4 Burada da 64 bölü 8 kaldı Aslına bakarsanız parantezi görmediğiniz takdirde Soru 64 bölü 2 çarpı 4 ikisi de aynı soru oluyor Ama parantez bizim için değerliydi biliyorsunuz 64'ü 8'e bölerseniz cevap 8 32'yi 4 ile çarparsanız cevap 128 gelir arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi iki soru 2 neredeyse aynı soru ama cevapları birbirinden tamamini farklı olan sorular. Bu sorunun cevabına zaten 1 demiştik ve sorunun tekrar ettiğini birinci örnekle aynı örnek olduğunu dile getirmiştik arkadaşlarım. Devam ediyorum bir diğer örnek olan 6. örneğimle. 7-5 bölü 4-3 çarpı 9-8 önce ne yapacağız? Parantezci yani şurayı burası 1. Bakın 3 kere 1 ne yapar? 3-3. Peki artık burası ne oldu? 4-3. 4-3'ü işleme sokarsanız 1. Yani elimizde bizim 7-5 bölü 1'imiz var. Önce ne yapacağız? Eksi 5'i 1'e böleceğiz. Yani 7-5'i 1'e bölerseniz eksi 5 gelir. 7'den 5'i çıkarırsanız da doğru cevabın 2 olması gerektiğini görürsünüz. Devam. Birinci çarpan, ikinci çarpan verilmiş. Burada da çarpım var. Yukarıdaki çarpma işleminde birinci çarpan kaçtır deniliyor. Ve biz şurayı biliyoruz. Peki burayı nereden elde ederiz? 2 ile şuradaki 3 basamaklı sayıyı çarptığımız takdirde 1356 buluyormuşuz. Madem öyle ben 1356'yı 2'ye bölerim ve neredeki sayıyı bulurum? Şuradaki birinci çarpanı bulurum. Bunu da bu şekilde bölmeyi öğrenin benimle beraber. 13'ün içinde 2 6 defadır ve kalan 1'dir. Kalan 1'i aklına tutuyorsun. 1'i buraya ekledin. 15'in içerisinde 2 7 defadır ve kalan yine 1'dir. Biri bu sefer buraya ekledim. 16'nın içinde 2, 8 defadır. Yani burası kaçmış? 678. Bize neyi sormuştu? Birinci çarpan sorulmuştu. Doğru cevabımız 678 olacakmış diyebiliriz sevgili gençler. 8. örnek. A6A'yı A ile çarpmış ve 5369 sonucunu bulmuş. Yukarıdaki çarpma işleminde A6A 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre bu A kaçtır? diye sorulmuş gençler. Şimdi... Düşünüyoruz hemen şöyle diyoruz Ben burada A ile A'yı çarpıp Burada birler basamağı 9 olan bir sayı bulmuşum Peki birler basamağının 9 olabilmesi için neler gerekiyor A bir rakam Ve sevgili gençler aynı rakamı Birbiriyle çarptığım zaman 3 kere 3 4 kere 4 5 kere 5 gibi Çarptığımız zaman sonu 9 olacakmış Peki bu hangi sayılar için mevcut Ya 3 çarpı 3'ün sonu 9 gelir Ya da 7 kere 7'nin son basamağı 9 gelir sevgili gençler. Yani A sayısı ya 3'tür diyorsunuz ya da 7'dir. Peki A sayısı 3 olursa. 363 çarpı 3'tür. Burada bizim yaptığımız işlem. Ya da A sayısı 7 ise 767 çarpı 7'dir. Bizim burada yaptığımız işlem. 363'ü 3 ile çarparsanız. 9, 8, 10 yani 1089 gelir. 767'yi 7 ile çarparsanız. 49'un 9'u elde var 4. 6 x 7 42. 4 de eldeydi. 46 elde var yine 4. 7 x 7 49. Elde de 4 vardı. 53 gelir. 5369'u bulduk. Demek ki A kaçmış arkadaşlarım? 7'ymiş diyebiliriz. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Teklik, çiftlik kavramlarıyla. Şimdi tek ve çift sayılar nelerdir? Öncelikle teklik, çiftlik deyince aklınıza hangi sayılar arayacağız biz bunları? Tam sayılarda arayacağız Tam sayılarda aranır Tamam mı Yani ben böyle meslek lisesi gruplarına falan derse girdiğim zaman bazen Şunu soruyordum diyordum ki 0,2 nasıl bir sayı Onlar da diyorlardı ki 0,2'yi vermeyelim örnek olarak 3'ü verelim 0,3 Hocam tek sayı e Niye çünkü hocam sonu 3 yani sonu tek e tamam güzel peki 0.30 hesap makinesinden sen 0.30 yazıp eşittir'e bastığın zaman 0.3 gelir yani 0.30 0.3'e eşittir peki şu tekti ya bu nasıl bir sayı e hocam bu da çift neden çünkü sonu sıfır hocam sonu çift e o zaman bu sayı hem çift hem tiko hem de tek olmak zorunda bu iş yaş arkadaşlar olmaz teklik çiftlik nedir bir sayının bir tam sayının bakın bir tam sayının bir tam sayının diyorsunuz e, birler basamağı birler basamağı eğer ki eğer ki 0, 2, 4, 6 veya 8'den birisi ise birisi ise sayı çifttir diyorsunuz sayı çifttir peki e, tek sayı nedir o zaman tek sayıda şunu alırsınız arkadaşlarım Aynı şekilde bir tanım yaparsınız. Dersiniz ki bir tam sayının birler basamağı bu sefer tabii ki 0 2 4 6 8 değil. 1 3 5 7 9. Bunlardan birisi ise sayımız çift değil. Bu sefer nedir arkadaşlarım? Tektir diyeceğiz. Başka bir şekilde anlayabilir miyiz? Dersiniz ki bir sayı, bir sayı 2'nin katıysa 2'nin katıysa çifttir diyeceksiniz. İkinin katı değilse, değilse tekdir diyorsunuz ve teklik çiftlik unutmayın. Sadece ama sadece tam sayılarda aranıyor sevgili gençler. Şimdi biz ç'lere çift ve t'lere tek diyecek olursak bu anlatımda bir tek sayı ile tek sayının farkı veya toplamı mutlaka ama mutlaka çift sayıdır. Tek de say tek sayı ile çift sayının toplamı veya farkı tek sayıdır. Çift de çiftin toplamı veya farkı çifttir. Tek sayı ile tek sayının çarpımı tektir. Tek de çiftin çarpımı çift. Çift de çiftin çarpımı çifttir arkadaşlarım. Elimizde bir ton tek sayı varsa aralarında bir tane bile çift yoksa bunların çarpımı tektir arkadaşlarım. Çift sayılar bir tane bile çift olsa sonuç çifttir. Eğer ki sen bunu tek sayı çarpı tek sayı çarpı tek çarpı tek çarpı tek çarpı nokta nokta nokta tek çarpı sonuna da bir tane çift koyarsan sonuç yine çift olacaktır. İşin içinde çarpımın içinde bir tane çift varsa sonuç çift sayı olur Bu tam sayılar Bunlar tam sayılar için geçerli tabii ki Dokuzuncu örneğimize bakıyoruz A bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden kaç tanesi Kesinlikle bir çift sayıdır diye sorulmuş Şimdi A'nın bir tam sayı olduğunu söylemiş Bu A sayısı tam sayıysa Ya tektir Ya da çifttir arkadaşlar ikisinden birisi Tamam Şimdi Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir çift sayıdır diye sormuş ya. Şimdi ben A'yı gidip çift seçersem çiftte bir eklediğim takdirde tek olur. Dolayısıyla bu olmaz arkadaşlarım. Kesinlikle bir çift sayıdır diye sorulmuştu. Tek sonucunu alabiliyorsam ben bunu elerim. Bu şekilde kesinlikle bunu yazın bak bir kenara. Bütün matematik boyunca AYT'de de TET'de de lazım olacak. Bu söylediğimi de hiçbir zaman unutmayın. İsmail Hoca demişti dersiniz. Kesinlikle daima... Her zaman diye olan sorulan soru köklerinde siz doğru olanları bulmayacaksınız. Yanlış olanları aksine bir tane örnek vermeniz yeterlidir arkadaşlarım. Aksine bir tane bile örnek verebiliyorsan o senin için yanlıştır, iptaldir. Tamam bunu da sakın unutma. Şimdi devam. Ben bu a sayısı tek veya çift ne olursa olsun 2 ile çarptığım takdirde çift bir sayı ile çarparsam şu kısım çift olacaktır. Çifte 1 eklerseniz sonuç yine tek olur. Yani aslına bakarsanız bu daima tektir. Direkt gitti çifti sormuştu bize. Aynı şekilde bakalım şuraya. Ha, 2A artı 1. Şurası arkadaşlarım 2A eksi 1 yapın burayı. Tamam mı? Kusura bakmayın. 2A eksi 1. Yine aynı şekilde sen bir çift sayıdan 1 çıkarırsan sonuç yine tek sayı olacaktır. Şimdi şuraya geçtik. A kare artı A. Bunu A parantezin almaya başarabilirseniz şu şekilde. Bakın içeri dağıtın. A kare artı A. Böylelikle sevgili arkadaşlarım bu şekilde çarpı ayırabilirsiniz. Eğer ki a tek sayı ise a artı bir çifttir. a çift ise a artı bir tektir. Ve bunların çarpımında tek çarpı çift çift yapar. Çift çarpı tek çift yapacağı için işte arkadaşlarım kesinlikle çift olanlardan bir tanesini bulduk. Dördüncü ifadeymiş. a kare eksi bir demiş. Tekin karesi eksi bir veyahut çiftin karesi eksi bir inceleyelim. Ben tek bir sayının karesinden bir çıkarırsam. Tekin karesi tektir. Tekten bir çıkarsa çift. Çiftin karesi çifttir. Çiftten 1 çıkarsa tek sayı kalır arkadaşlar. Elimizde bir tane bile tek sayı varsa buna çift diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız neymiş bizim? Yalnız 4'müş diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Devam ediyoruz. 10. örneğimizde. X'in bir çift sayı olduğunu dile getirmiş. X neymiş arkadaşlarım? X çiftmiş. Pekala. Şimdi birinci de demiş ki 3x artı 2'yi incele. Pekala inceleyelim. Bu sayıların tek veya çift olduğunu belirtiniz demiş. 3x artı 2. Şimdi ben x çiftse 3 kere çift tabii ki çift yapar. Çifte ben çift sayı eklersem sonuç ne olur? Çift olur. Yani birinci ifademiz bizim çift sayıymış. Geçtim ikincisine. İkincide de ne demiş arkadaşlar? x küp artı 2. Bakın x neydi? Çiftti. Çiftin küpü yine çifttir. Çünkü çift çarpı çift çarpı çift yapar. Çifttir. Çifte 2 eklerseniz yine çift gelecektir. Dolayısıyla buna da çift yazdık. Devam ediyorum üçüncü ifadeyle. 5 çarpı x küp eksi 1. X neydi? Çifti. Çiftin küpü çifttir. Çiftle 5'i çarparsanız yine çift gelir. Çiften 1 çıkaracak olursanız sonuç tek sayı olacaktır arkadaşlar. Dördüncüsü. Burası tekmiş arkadaşlar. x kare artı 3x demiş. x kare artı 3x. Şimdi çiftin karesi çifttir. 3 ile çifti çarparsan yine çift sonuç olur. Çifte çifti toplarsanız elinizde yine çift olarak kalır. Demek ki bu da neymiş? Çift sayıymış. Bu da cepte. X eksi 2 ile x artı 3'ü çarp demiş. Bakın x neydi çiftti. çiften 2 çıkarırsanız sonuç çift olur. Yandakine bakmayacağım bile. Neden? Çünkü çiftle ben neyi çarparsam çarpayım sonuç zaten çift olacak. Ki yandakini de verelim hadi gerek yok ama çifte 3 eklerseniz tek olur. Çift kere tek çifttir. Böylelikle sevgili arkadaşlarım buna da çift diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 11. örneğimiz. Aşağıdaki kırmızı ve mavi renkli boncuklar ip yardımıyla bağlanmışlardır. Mavi boncukların üzerine birbirinden farklı tek sayılar. Kırmızıların üzerine ise birbirinden farklı çift sayılar yazılıyor. Buna göre. Tüm boncukların üzerinde yazan sayıların toplamının tek veya çift olduğunu bulunuz demiş. Yani bu boncukların üzerinde yazılan sayıların toplamının tek mi çift mi olduğunu bulalım. Mavi boncukların üzerinde birbirinden farklı neler yazılıyordu? Tek sayılar. Şimdi bu tek sayı yazıyor. Bunda tek sayı yazıyor. Tek. Bunda da tek yazıyor. Bunda da tek, bunda da tek, bunlara tek yazıyor. Kaç tane tek var? Hop 7 tane. 7 tane tek sayımız var. Ve sevgili gençler, Kaç tane çift sayımız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de çift sayımız var. 9 tane de çift sayımız mevcut. Peki şöyle aşağı doğru kayalım. Bakın arkadaşlar 7 tane tek sayımız var ya. Şöyle düşünün. 7 tane tek sayının yan yana toplamı. Tamam. 7 tane tek sayının yan yana toplamı gibi düşünün. 2 tane tekin toplamı, 2 tane tekin toplamı, 2 tane tekin toplamı ne yapıyor? Çift yapıyor. Doğru mu? Çiftle çiftin ve yine çiftin toplamı da Yine bize çift sayı verecektir Ve sonra da bir tane bakın burada tek kaldı Çiftle tekin toplamı nedir Tabii ki tektir Yani şu teklerin toplamı bize teki verecek Çiftlerin toplamı da 9 tane çift var ya isterse 99 tane çift olsun Hepsi çift olduğu için toplamları zaten çifttir Ve ben Teklerin toplamının tek Çiftlerin toplamının çift olduğunu biliyorum ya Tekle çiftin toplamında ne yapar arkadaşlarım Tek sayı yapar Dolayısıyla cevabımızda bu sorumuzda cevabı tekmiş diyeceğiz. Ve devam ediyorum 12. örneğimle. Bir markette piller üçerli ve ikişerli paketlerde satılmakta. Bu markette A tane üçerli paket, B tane ikişerli paket pil vardır. Markette bulunan tüm pillerin toplam sayısı 1023 olduğuna göre A ve B sayılarından hangisi kesinlikle tektir diye sorulmuş. Şimdi bakın. A tane üçerli paket varmış. Bundan kaç taneymiş arkadaşlarım? A taneymiş. Bundan kaç taneymiş? B taneymiş. E güzel, güzel. Markette bulunan tüm pillerin toplam sayısı neymiş? 1023muş. E şimdi üçerli pillerden paketlerden A tane varsa, toplam üçerli paketlerdeki pil sayısı 3 çarpı A kadardır artı İkişerli paketlerden B tane varsa Bu paketlerdeki toplam P sayısı da 2 çarpı B'dir Ve bunların da toplamı neymiş 1023'müş E güzel Şimdi 1023 nasıl bir sayı Hocam tek sayıdır Ben B'nin ne olduğu hakkında Bir bilgi sahibi olamayacağım Ama 2 çarpı B'nin %100 çift olduğunu biliyorum Neden çünkü 2 ile çarpılmış Bir de burada 3 A'mız var Anında ne olduğunu bilmiyoruz Bakın 3 A'nın üzerine çift ekleyince sonuç tek olmuş. Ben size şunu soruyorum. Ben 3 A'nın üzerine ya da şöyle diyelim çift sayının üzerine ne eklersem sonuç tek olur? Hocam tabii ki tek sayı eklersek. Yani 3 çarpı A neymiş? Hocam tekmiş. Peki ben tek bir sayıyla A'yı çarpınca tek yapıyorsa A'nın sonucu nedir? Tabii ki tektir. Bize ne demişti? A ve B sayılarından hangisi kesinlikle tektir diye sorulmuştu. O halde ben diyorum ki a. Kesinlikle tektir cevabını verebilirim sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki notumuzu dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Arkadaşlar eğer ki x bir tek sayıysa x karede mutlaka ama mutlaka tektir. x bir çift sayıysa tabii ki x karede yine çift sayıdır. Yalnız buraya dikkat ediyorsunuz. x kare tek sayıysa x tektir. Veya x kare çiftse x de çifttir. Her zaman denilemez. Her zaman doğru değildir diyorsunuz. Her zaman doğru değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar örnek veriyorum. x kare sayısı x kare sayısı tekmiş ya. x kare 3 olsun. Peki x kare 3 ise x nedir? x ya kök3'tür ya da -kök3'tür. Şimdi kök3 ve -kök3 tek mi çift mi? Bunun hakkında herhangi bir yorum sahibi olamayız. Neden? Çünkü yukarıda ne demiştik? Teklik çiftlik, çiftlikte sadece ama sadece tam sayılarda tekliğe veya çiftliğe bakılır. Kök3 ve -kök3 sayıları yukarıda da bahsetmiştik. Nasıl sayılardı? Hocam tabii ki irrasyonel sayılardı ve irrasyonellerin içerisinde tam sayılar yoktu tam sayı olmadığı için tekliğine çiftliğine bakamayız veyahut x kare sayısı ne olsun 6 olsun x kare sayısı 6 olsun e o zaman x ne olur ya kök 6'dır ya da eksi kök 6'dır bunlar tek mi çift mi bilemeyiz dolayısıyla sevgili gençler şu sonda verdiğim 2 tane özelliğe 2 tane duyur ya 2 tane bilgilendirmeye mutlaka dikkat ediyorsunuz aklınızın bir köşesinde mutlaka bunlar bulunuyor Not olarak da sizde buraya iki tane de örnek siz çıkarın bakalım nasıl çıkaracaksınız. Örnek 13. X ve Y nasıl sayılarmış? Ardışık doğal sayılarmış. Ardışık. Yani sevgili arkadaşlarım, X tekse, tek ise Y mutlaka çift olacakmış. X çiftse, çift ise Y mutlaka tek olacakmış. Ardışık sayıların böyle özellikleri var Biliyorsun ki sayılar da Birer birer artarken tek çift tek çift tek çift diye gider bunu da unutma A sayısı eşitmiş x de y'nin çarpımının bir fazlası Şimdi x de y'yi çarpıyor ve sonra ne yapıyor bir ekliyor Pekala Şimdi bu A'yı eşitmiş ya İyi dinliyorsun Bunlar ardışıksa, bunlardan birisi tek birisi de mutlaka çift Çift ile tekin çarpımı neydi her zaman çift hocam Peki çiftte bir ek dersem ne olur Hocam tabii ki tek sayı olur Demek ki A nasıl bir sayıymış Tek sayıymış. A'nın tek olduğunu bulduktan sonra yorumumuza devam edeceğiz. İfadelerinden hangileri tek, hangileri çift olduklarını bul demiş bize. Şimdi A sayısı nasıl sayıdı? Tek sayıydı. Ben buna x'in ne olduğunu biliyorum, x'in hiçbir şey olduğunu ne olduğunu bilmiyorum ben. Yani x tek mi yoksa çift mi olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla tek sayıyla tek mi çift mi olan sayın tek mi olduğunu, çift mi olduğunu bilmediğim bir sayıyı çarparsam eğer sonucu da bilemem. Dolayısıyla bu Buna yorum yapılamaz diyoruz tamam mı soru işareti koymayalım yanlış anlaşılır yorum yapılamaz yazın yorum yapılamaz pekala Şuna bakalım İkisinin ne olduğunu bilmiyorum a sayısı nasıl bir sayıydı tek sayıydı değil mi a sayısı tekti Pekala. Tekin üzerine tek mi çift mi olduğunu bilmediğim yine bir sayı eklemişim. Yani ben buranın tek mi çift mi olduğunu bilmiyorum. Kaldı ki ikisinin de ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bunun hakkında da ne yapılamaz? Yorum yapılamaz. Şunu da hemen şöyle alalım ve şuraya yazalım. Daha sonrasında devam ediyorum. A sayısı nasıl sayıydı? Tek sayıydı. Tek sayıdan biri çıkardın. Burası ne yaptı artık? Çift. Şimdi bak hocam. Y'nin tek mi çift mi olduğunu bilmiyorsun. Fakat. Fakat. Doğal sayı olduğunu biliyorsun ya. Çiftle herhangi bir doğal sayıyı çarpan hangi sayıyı çarparsan çarp sonuç ne olur? Tabii ki hocam çift olur diyeceksin. Demek ki üçüncüsü kesinlikle çift. Aşağı bakıyoruz A sayısı nasıl bir sayıydı? Tek sayıydı. Ve ne demiştik? X tekse Y çift, X çiftse Y tek. Yani bunlar birbirinden zıt. Tekle çiftin veya çiftle tekin toplamı ne yapar arkadaşlar? Tabii ki tek yapar. A nasıl bir sayıydı? Tekti. O halde tek sayıyla tek sayıyı çarp demiş. Tekle tekin çarpımı ne yapar? Tabii ki tek yapar. Demek ki dördüncü ifadenin sonucu tekmiş. Bir de buraya bakıyoruz. Zaten bu ifade şu ifadenin neresi ise neredeyse aynısı. Dolayısıyla A tektir dedik. İkisinin ne olduğunu ve Y'nin ne olduğunu bilmeden buna da karar veremeyiz. Sadece ama sadece hangilerine karar verdik arkadaşlarım biz? Hangilerine karar verdik? 3 ve 4'e karar verdik. Neyin ne olduğunu Dolayısıyla buna da yine ne yapacağız Yorum yapılamaz diyeceğiz sevgili arkadaşlarım Bunlardan sadece hangilerine yorum yapabiliyoruz 3'e ve 4'e Evet gençler 14. örneğimizle devam ediyoruz A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A kere B tekmiş Şimdi A çarpı B tek ise Sevgili gençler iki sayının çarpımı tek ise O iki sayı sayıda ayrı ayrı tektir Şöyle ikisine de tek diyeceğiz. Bunlar cepte. B artı C neymiş? Çiftmiş. Şimdi yazalım. B artı C eşittir. Çift dedik. Burada sevgili gençler. Ben B'nin tek olması gerektiğini de zaten az önce görmüştüm. Pekala. Burada B tek ise peki. Ben tek'in üstüne ne koyarsam çift yapar. Tabii ki tek bir sayı eklersem. tekle tek'in toplamı bize çift bir sonuç verecektir çünkü. Demek ki. A, A tekmiş, B tekmiş, C de tekmiş. Bunların hepsi tek. Tekle, tekin çarpımı tektir demiş. Doğru. Tekle, tekin toplamı çifttir demiş. Doğru. Tekle, tekin çarpımı çifttir demiş. Yanlış. O halde hangileri doğrudur diye sormuştu. Bizim cevabımız ne olacak? 1 ve 2 doğrudur diyeceğiz sevgili gençler. Evet. 12. sayfamızda bitirdik ve geçtik. 13. sayfamıza pozitif ve negatif sayılar. Pozitif sayılar dediğimiz sayılar arkadaşlarım sıfırdan sıfırdan büyük tüm sayılardır. Sıfırdan büyük tüm sayılar. Nedir? Pozitiftir. Peki sıfırdan küçük tüm sayılara ne diyeceğiz? Sıfırdan küçük tüm sayılarda negatif sayılar olacak. Pozitif sayıları pozitif sayıları Artıyla negatif sayıları eksiyle göstereceğiz. Eğer bir sayının önünde artı işareti yoksa biz onun pozitif sayı olduğunu bileceğiz. Negatif ve pozitif sayılarla alakalı çarpma işlemleri veyahut aynı şekilde bölme işlemlerini de dile getirebiliriz. ile artının çarpımı yani pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir. Pozitifle negatifin çarpımı negatif. Negatifle pozitifin çarpımı da aynı öyle negatif. ile eksinin çarpımı da bize artıyı verecektir. Bunun yanı sıra bu çarpma işlemi olan kısımlarda bölme işlemi için de geçerli diyorsunuz. Bölme için de aynısı geçerli yazıyorsunuz. Tamam mı? Aynısı geçerli diye not alıyorsunuz bu kısma. Pekala notumuza bakalım. Bu e, pozitiflikle negatiflikle alakalı toplama ve çıkarmalar için e, yorum yapılabilir mi? Bir de bunlara bakacağız. Eğer... A da pozitif, B de pozitifse bu sayıların toplamları da tabii ki pozitiftir sevgili arkadaşlarım. Daha sonrasında A negatif ve B negatifse toplamları da tabii ki negatiftir güzel kardeşlerim. Daha sonrasında A sıfırdan küçük ve B sıfırdan büyükse bakın A negatif, B pozitif. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkarırsan sonuç ne olacaktır? Negatif olacaktır. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarırsan sonuç pozitif olacaktır. Bunu aklında bu şekilde ezberlemeden şu şekilde tutabilirsin. Şimdi sıfır burada ya. A sıfırdan küçükmüş A burada. B sıfırdan büyükmüş de burada. Ve şunu da unutmuyorsunuz. Sayı doğrusunda biliyorsun ki sağ tarafa doğru gidildikçe yani şu tarafa doğru gidildikçe sayılar büyüyordu. E sen şimdi büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsan sonuç pozitif olur. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsan sonuç negatif olacaktır diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Tamam, bu her zaman böyledir. Büyükten küçük çıkarsa negatif, pozitif bir sonuç, küçükten büyük çıkarsa da negatif bir sonuç elde edersin. Bir diğer not, n sayısı pozitif tam sayı ve a da sıfırdan küçük ise a sayısının a sayısının 2n demiş bakın burada. 2n dediğimiz şey ne arkadaşlarım bize çiftliğin göstergesidir. 2n demek çift demek arkadaşlar. 2n-1 ne demek arkadaşlarım? Tabii ki bu da tek sayıları ifade edecek. Sen bunu 2n artı 1 olarak da gösterebilirsin tekliği. Veya 4n artı 3 diye de gösterebilirsin tek sayıları. Fakat genel formatıyla ve hazırlanmış olan formüllerde genelde 2n-1 kullanıldığı için tekliği göstermek adına biz de buradan bundan kaynaklı buraya 2n-1 yazdık. Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitiftir arkadaşlarım. Negatif bir sayının tek kuvvetleri de yine negatiftir. Bunu da sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Sevgili gençler örnek veriyorum. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Bakın tek sayı pardon. Bakın arkadaşlar tek sayı bakın çift sayı. Eksi 2'nin çift kuvveti 16 eksi 2'nin tek kuvveti de eksi 8 pozitif yaptı negatif yaptı bunları da unutmayın. 15. örneğimiz bu tarz sorularda ki karşınıza da çok çıkıyordur böyle sorular. Ee, şöyle düşünüyorsunuz faydası olur sizlere mutlaka. Yukarıdaki eşitsizlikleri sağlayan xyz reel sayıların işaretlerini bulunuz demiş ya bize. Buralarda çift kuvvetli olanları görmezden geliyorsunuz. Nasıl yani? Şu şekilde. Bakın z üzeri 8 demiş ya bunu kaldırın atın buradan. Bunu görmezden gelebilirsiniz. Başka çift var mı? Yok. Kuvvetleri tek olanların da kuvvetlerini görmezden gelebilirsiniz. Yani şunları silebilirsiniz. Bakın tek kuvvet olanları silin atın arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle görmezden gelin. Böyleliklerimizde neler kaldı? X çarpı y sıfırdan küçük kaldı. X çarpı z de sıfırdan küçükmüş. X çarpı Y çarpı Z de böylelikle sıfırdan büyükmüş. Elimizde bunlar kaldı. Bunu çözmek yukarıdakini çözmekten ve düşünmekten daha basittir. Hemen diyorsunuz ki madem X de Y'nin çarpımı negatif. Bak burada da X çarpı Y var. Demek ki bu negatifmiş. Negatif bir sayıyla Z'yi çarpınca sonuç sıfırdan büyük oluyormuş. O zaman Z nasıl bir sayıdır? Negatifle negatif çarpılınca pozitif oluyordu. Z negatif bir sayıdır sevgili arkadaşlarım. Z negatifse, negatifle neyi çarparsam sıfırdan küçük olur. Tabii ki pozitifi. X pozitifmiş. X pozitifse, pozitifle neyi çarparsam negatif yapar. Tabii ki negatifi. Y de negatifmiş. Yani x y z dersek şöyle, x nasıl bir sayıymış? Pozitif. Y negatif ve z de negatif bir sayıymış. İşaretlerinin bu şekilde sıralamasını bulduk. Sevgili arkadaşlarım artı eksi eksiymiş. 16. sorumuzda da sevgili arkadaşlarım sizden ricam şu kısım var ya bakın şu kısım burada eksi 5 değil eksi 6 yapın arkadaşlar bunları kusura bakmayın evet bunu da şu şekilde gösterelim bakın ne demiştik çiftler şimdi hocam eksi 2 ama bunu da Görmezden gelelim mi? Görün arkadaşlar bunu görmezden geleceksiniz. Aynı şekilde bakın bu da çift üssü, Bunun da üssü çift olduğu için yine görmezden geleceksin. Bunun da üstü çift yine görmezden geldin. Daha sonrasında üssü tek olanların da üstlerini görmezden geliyorduk. Yani şunları şu şekilde silebilirsiniz. Bakın eksi 1'i de sildim. O da dahil olmak üzere. Hatta şunu da silelim. Bakın geriye pek bir şey kalmadı. Hatta B'nin de işaretini bulduk. Bakın ne diyor? B sıfırdan büyük. Yani B neymiş arkadaşlarım? Pozitifmiş. Şimdi b pozitifse pozitifle neyi çarparsanız sonuç pozitif olur. Tabii ki pozitifi yani a da pozitifmiş. Ve sevgili arkadaşlar a pozitifse a ile c'nin çarpımı negatifmiş ya hani. O zaman c nedir tabii ki negatiftir. C'de ne diyoruz? Negatiftir diyoruz ve a b c'nin işaretlerini bu şekilde bulmuş oluyoruz sevgili gençler. Evet. Şimdi bundan sonra da ne var? Temel kavramlar testimiz var sevgili gençler. Evet. Arkadaşlarım bugünlük konu anlatımımızın sonuna geldik. Yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika 1 saat 15 dakika diye tahmin ediyorum. Ee, konu anlatımımızın dakikasını. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatım sizler için başarılı olmuştur. Çok güzel ama çok güzel bir kampa çok güzel bir başlangıç yaptık. Devamı arkadaşlarım 11 haftada matematiği size ilmek ilmek işleyeceğimi söyleyebilirim. Ve şunu iddia ediyorum bu kamp bittiğinde sevgili gençler. Hepiniz matematiği bileceksiniz, matematiği öğreneceksiniz sevgili arkadaşlar. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki konumuzda, bir sonraki videomuzda temel kavramlar testini çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaydı lütfen unutmayın.